Ki az önce bilişsel çarpıtmalardan bahsettiniz. Mesela bir eş ki işte benim kocam bana çocuk büyütürken bebek büyütürken hiç yardım etmedi dedi. Bunun neresinde bilişsel çarpıtma var? Yani eğer gerçekte eşi ona yardım etmediyse bilişsel çarpıtma yok. Ama eğer ki kendi kafasında kurgulamış olduğu bazı beklentiler işte evliliklerde bunlara mit diyorlar Evet. Yani aşk mitti, adalet mitti, yakın evet. ilişki mitti. Eğer bunlardan bir tanesinde eksiklik duyduğu zaman doğal olarak otomatik düşünce geliştirmiş olabilir. Örneğin aşk mitinden bahsedelim. Çiftlerden birisi der ki, işte eğer eşim beni sevseydi falanca şeyi bana alırdı. Eğer eşim beni düşünmüş olsaydı bana şunu söylerdi. Şimdi sevgi stilleri farklı olduğundan dolayı karşı tarafın bunu algılaması çok zor. Evet. Doğal olarak... Kişi kendi beklentisi, kendi düşüncesi içerisinde olduğu zaman karşı tarafın ne demek istediğini algılayamıyor zaten. İletişim noktasında sevme stilleri, sevgini gösterme stilleri farklı olduğundan dolayı karşı taraf belki bir çaba gösteriyor. Ama onun sevgi stili farklı olduğu için karşı taraf bunu algılamıyor. Bunu değer vabında kabul etmiyor. İşte bu bilişsel bir çarpıtma oluyor açıkçası. Yani orada da eşim bana hiç yardım etmedi ...diye sorduğunda bu aslında... ...yaşanmış bir olay. Ben o yüzden size sordum. Hani sizi az önce de ...demek istediğinizi şöyle anladım. Yani sevgi dilleri... ...herkesin farklı, stilleri farklı. Kişi beklentisini... ...doğru koyarsa... ...karşı tarafında bundan haberi olursa... ...yardım eder. Ben kocasının sorduğumda bu soruyu... ...oğlum sen ilgilenmiyor musun... ...eşinle veya nedir beyefendi... ...bu durum dediğinde... Hocam bakın bütün hamilelik masrafları için gidip sabah altıda uyandım, eşimi öptüm. İşte hatta uyandırmadım ki ben kendim uyandım, onu uyandırmadım. Kahvaltı bile hazırlamasını istemedim. Ben kendim hazırladım kahvaltıyı. İşte işe gittim, geldiğinde eşimi öptüm, onu gezdirdim. İşte bebeği malzemeleri için araştırma yaptım, nereye istediyse götürdüm. İlgilendim diyor. Bana deseydi başka bir şey... gücüm öltüsünde yine ilgilenirdim diyor. Yani aslında... ...hep, hiç gibi şeyler... ...psikolojik palavra bunlar. Yani nasıl bir palavra atıyor... Ee, ...bayan... ...kendisi bilişsel bir... ...çarpıtma içinde olduğu için... ...diyor ki hiç ilgilenmedi. Halbuki eşim benimle... ...şunları şunları ilgilendi... ...bunu da yapsa daha iyi olurdu hocam dese... Adam ölümü ne yapacak? Yani birbirlerinden farkı yok. Tam da bu noktada böyle küçük bir problemde bile iletişim köprülerini kurabilmek için zannediyorum sizlere gelip bu bilişsel çarpıtmaları öğrenmeleri gerekir.